Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Ekim 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili balık burçları geçtiğimiz ay terazi burcunda bir yeni ay yaşadık. Bu yeni ay enerjisi sizin haritanızın 8. evinde etkili oldu. Özellikle mali konular, ödemeler, bütçe dengesi, sizi zorlayan meselelerde yeni bir bakış açısı ve yeni bir vizyon kazanmanıza destek olan bir yeni aydı. Bu süreçte özellikle ameliyatlar, operasyonlar, zorlayıcı meseleler, ortaklaşa gelir ve giderle alakalı yeni atılımlar içerisinde bulunmuş olabilirsiniz. Ekim ayında da bu enerjilerle başlatıyor olacağız. Ekim ayı yorumlarına geçmeden önce kanala abone olan, yorum yapan, beğenen, paylaşan, beni Instagram hesabımdan takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Ve hemen Ekim ayı gündemine geçmek istiyorum. Öncelikle 1 Ekim tarihinde Venüs, Jüpiter karşıtlığı yaşanacak. Venüs 2 derece... Terazi burcundayken Jüpiter'de 2 derece koç burcunda bulunmakta ve sizin haritanızın yine 2. ve 8. evlerinin aktif olduğunu görüyoruz. Burada özellikle mali konularda harcamalar, ödemeler dengesinde biraz daha makul kalmanız gerekiyor. Evet kazancınız bir miktar artıyor olabilir ama buna göre ödemeleriniz çok daha fazla olabilir. Elinize geçen paraları değerlendirmek, doğru yerlere, sağlam yerlere yatırımlar yapmak önemli olacaktır. Çevrenize destek olmanız gerekiyorsa kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmemeniz bu süreçte çok daha önemli olacak gibi gözüküyor sevgili balık burçları. 3 Ekim tarihinde Merkür Retrosu bitiyor. Merkür geçtiğimiz ay terazi burcunda retroya başlamıştı ve sizin 8. evinizde. Ardından Başak Burcu'na kadar gerileme içindeydi ve burada özellikle 7. eve doğru yaşamıştı. Merkür'ün geri hareketine devam ediyor oluşuyla ikili ilişkiler alanında da bir takım aksaklıklar veya geçmişten gelen konuların tekrar gündeme gelmesi söz konusu olmuş olabilir. Şimdi ise Ekim'in ilk haftasında özellikle yine Merkür'ün düz seyrine başlamasıyla beraber ikili ilişkiler alanında ortaklıklar, yeni sözleşmeler ve tarihler alanında güzel başlangıçlar, imzalar, kontratlar olacaktır. Bu açıdan oldukça faydalı bir süreç akabinde de tekrar Merkür Terazi burcuna 8. evinize doğru ilerliyor olacaktır 9 Ekim tarihinde Plüto retrosu bitiyor Plüto 26 derece oğlak burcunda düz seyrine başlıyor olacak 9 Ekim tarihi itibariyle Aslında Plüto Uranüs gibi jenerasyon gezegenlerinin Retroları veya seyirleri aylık yorumlarda çok fazla etkili olmuyor. Ancak bu ay bitmesinden mütevellit özellikle geçtiğimiz aylarda 11. konularında yaşamış olduğunuz dönüşüm, değişim, farkındalık, bazı konuların açığa çıkması, dostlar, arkadaşlar, arkadaşlıklar, hedefleriniz, hayallerinizle alakalı değişip dönüştürmeniz gereken konulara daha çok fokuslanmış olabilirsiniz. Bunlar daha çok karşınıza çıkmış olabilir. Hangi konularda tıkanıklık yaşıyorsunuz, hangi alanlarda sıkışıyorsunuz işte bunlarla ilgili bazı göstergeler karşınıza çıkmış olabilir. Şimdi ise önümüzdeki süreçte bu alanda hedeflerinizi ve hayallerinizi yerine getirmek ve Dostlar, arkadaşlar, sosyal gruplarla alakalı yapılması gerekenleri bir an evvel işleme koymak adına çok daha verimli bir süreçte olacaksınız. Zaten 2023 Mart itibarıyla artık Plüton'un Kova Burcu transiti başlayacak ve yeni bir döngüyü başlatıyor olacağız. Bu sürece kadar bu birkaç aylık zaman dilimini değerlendirmek önemli olacaktır. 9 Ekim tarihinde aynı zamanda Koç burcunda bir dolunayımız var e, bu Dolunay 16 derece Koç burcunda meydana gelecek ve sizin haritanızın ikinci evinde etkili olacak e, bu dolayın aynı zamanda şironla da kavuşumda olduğunu görüyoruz İkinci ev daha çok bizim kazançlarımız değerlerimiz kaynaklarımızla ilgilidir bu alanda e, özellikle kazançlarımızla alakalı bir tamamlanma, bir kapanış enerjisinden bahsedebiliriz. Belki işten çıkabilirsiniz, ek bir geliri kapatabilirsiniz veya ödeme dengenize, harcamalarınıza yeni bir rota çizebilirsiniz. Özellikle mali anlamda kazançlarınızla ilgili yaşamış olduğunuz bir sıkıntı, bir sorun varsa bu sorunları çözmek adına da yeni fikirler, yeni gündemler oldukça mümkün gibi gözüküyor açıkçası. Evet, 11 Ekim tarihine geldiğimizde Merkür'ün tekrar terazi burcu seyri başlayacak. Sizin 8. elinizde etkili olacak. E zaten burada retro harekete başlamıştı ve Ağustos ayı gündemlerini bizi tekrar hatırlatıyor gibi. E burada kaynaklarınızı artırmak, kazançlarınızı çoğaltmak, ödemelerinizi halletmek, çözümlemek, varsa ameliyat, operasyon gibi gündemler bunlara fokuslanmak adına doğru bir döngüde olacaksınız. Yani zor meseleleri çözmek adına insanlardan destek bekleyebilirsiniz. Destekler de alabilirsiniz. Kendiniz yeni bakış açıları keşfedebilirsiniz. Daha spiritüel ve mistik konulara, Merak duyabilirsiniz. Bunlar açısından da çok pozitif yönde çalışacaktır. Ama e, bu dönemde özellikle başkalarının dertleriyle ilgilenirken kendinizi de unutmamanız önemli olacak gibi gözükmekte. 12 Ekim tarihi ise oldukça ilginç bir tarih. Çünkü e, çok yoğun gök güzel enerjileri var. Biraz sert, biraz destekleyici ikisinin harman olduğu görünümler söz konusu. Özellikle Mars-Neptün karesi ve Merkür-Jüpiter karşıtlığı bizleri biraz zorlayacak. Ama aynı zamanda Güneş ve Satürn arasında da çok destekleyici bir görünümden bahsedebiliriz. Mars-Neptün karesi e, tabii sizi biraz daha fazla etkiliyor. Çünkü e, özellikle Neptün'ün burcunuzda oluşu ve Mars'ın haritanızın e, dip noktasında ilerliyor oluşu. E, aile konularıyla ilgili yaşadığınız yer, konfor alanınız, aileniz, köklerinizle alakalı bazı... ...yanılsamalar, hayal kırıklıkları, e, blokajlar yaşama ihtimalini getirebiliyor. Burada özellikle e, mali konularla ilgili yaşamış olduğunuz sorunlar belki ailenize yansıyabilir. E, ve e, özellikle ev almak, taşınmak, yer değiştirmek, ev kiralamak gibi gündemleri olan balık burçları varsa... ...lütfen bu tarihlere dikkat etsinler. Dolandırılma, kandırılma gibi durumlar olabilir Ev size anlatıldığı gibi olmayabilir. Her detayını mutlaka araştırın derim. Yanılma payı yüksek bir süreçten geçiyor olacağız zira. Ama aynı zamanda Güneş ve Satürn arasındaki destekleyici görünüme baktığımız zaman 8. ev ve 12. ev konularında yani içsel anlamda değişim ve dönüşüm, kendinizi onarmak, şifalandırmak adına kalıcı başlangıçlar yapmak için çok uygun bir süreçte olduğunuzu da gösteriyor. Belki bir mentor arayışı içerisindesiniz. Belki birisinin size rehberlik etmesini veya destek olmasını bekliyorsunuz. İşte bu alanlarda oldukça pozitif yönde çalışabilecek bir süreçten bahsedebiliriz. 14 ila 19 Ekim arası çok keyifli. Çok güzel gökyüzü etkileşimleri var. Venüs-Satürn üçgeni, Güneş-Mars üçgeni, Venüs-Mars üçgeni gibi görünümler söz konusu. Burada özellikle yine 8. ev konularında bir iyileşme, bir şifalanma var. daha aileden bir para bekleyen, belki bir davanın çözülmesini bekleyen, bir miras konusunu bekleyen, gayrimenkulle alakalı gündemleri olan balık burçları olabilir, ev almak isteyen bir yerden para gelecek, ben onunla şu yatırım yapacağım diye düşünenler olabilir. Veya işte bu kredi başvurum kabul edilirse ben bu ev alacağım, bu yatırım yapacağım veya taşınacağım, aile ilişkilerimi düzenleyeceğim gibi. İşte bunlardan yana çok şanslı olacağınız bir süreç. Bugünlerin enerjilerini mutlaka değerlendirin. Ama dediğim gibi temkinli olmak kaydıyla size anlatılanlara hemen güvenmeyin. Her türlü detayını bizzat kendiniz araştırın derim. Akabinde de 20 Ekim tarihinde Güneş'in ve Venüs'ün Pluto ile kareleri var. Yine benzer alanlarda. Yani burada şunu kestirebilmek gerekiyor. Örneğin bir kredi borcu altına giriyorsunuz. Geliriniz bunu karşılayabilecek durumda mı? E, veya bir ortaklaşa girişim içerisinde bulunuyorsunuz. Gerçekten bunu istiyor musunuz? Bu size hizmet ediyor mu? Her türlü detayı konuştunuz mu? İşte bu alanlarda eğer biraz e, tedbirsiz şekilde ilerlediyseniz bunları biraz celemesini çekebilirsiniz gibi de gözükmekte. 23 Ekim gününe geldiğimizde Satürn retrosu bitiyor. Satürn 18 derece kova burcunda tekrar düz sevine başlıyor olacak. Ve Satürn Retrosu aslında bizi ciddi anlamda hırpaladı. Siz de bunu 12. evinizde yaşadınız. Rüyalarınız, geçmişten gelen insanlar, karmalar, anlamlandıramadığınız korkularınız, kaygılarınız. İşte burada Satürn Retrosu ile beraber aslında hangi konuda ne kadar etik davranıyoruz, ne kadar çaba gösteriyoruz, emek gösteriyoruz bunlarla ilgili sınavlar verdik. Siz de kendinizi iyileştirmek adına, kendi kendinize oluşturmuş olduğunuz blokajları temizlemek adına ne gibi çabalar verdiniz? Nasıl bir mücadele içerisindeydiniz? Bunlarla yüzleştiniz geçtiğimiz aylarda ve şimdi artık gerekli çabayı göstermek durumundasınız sevgili balık burçlarım. Kendinizi iyileştirmek adına korkularınız, kaygılarınız, sürekli benzer enerjilerin etrafınızda dolaşıyor oluşu. Bunlarla alakalı mesajları çok net bir şekilde okuyabiliyor olmanız önemli olacak gibi gözüküyor açıkçası. Evet, 23 Ekim tarihinde aynı zamanda hem Venüs hem de Güneş Akrep Burcu'na geçiyor sizin dost burcunuza ve sizin haritanızın 9. evine geçiş yapıyor olacaklar. Biraz artık seyahatler, eğitimler, kişisel gelişim, sizi iyi hissettirecek tanışmalar, görüşmeler, belki araştırmalar içerisinde bulunacağınız bir süreç aktif olacaktır. Varsa yargısal gündemleriniz burayla alakalı da pozitif etkileşimler deneyimleyebilirsiniz. 25 Ekim tarihinde Akrep Burcu'nun bir derecesinde parçalı bir güneş tutulması yaşayacağız. Yine sizin e, haritanızın 9. evinde etkili olacak. Ve bu güneş tutulması ile beraber yeni bir dönem başlıyor, yeni kadarsal bir döngüyü başlatıyoruz. Ancak hem güney ay düğümü yönünde hem de Venüs'yan bir tutulma olması sebebiyle bırakmamız gereken şeyler de var. Özellikle bu güneş tutulması ile beraber uzak mesafe aşkları gündeme gelebilir. Sosyal medya ile alakalı konular gündeme gelebilir. Yine yargısal konular, hukuksal gündemler, hak ve adalet arayışı ile alakalı konular aktif olabilir. Aynı zamanda seyahatler, yurtdışı, taşınma, yer değiştirme, yeni bir çevreye girme, yeni bir eğitim, yeni bir hayat yolculuğu, yeni bir vizyon ve bakış açısı adına da önemli bir süreç olacak gibi gözüküyor. Ve bu döngüyle beraber tabii ki tutulmalar biraz kadarsal etkileri çalıştırır. Çok farklı insanlarla tanışabilirsiniz. Çok farklı bir yola ve yolculuğa giriş yapabilirsiniz gibi de gözüküyor sevgili balık burçlarım. 27 Ekim'de Retro Jüpiter balık burcuna gerileyecek. Mayıs ayında Jüpiter koç burcu geçişine başlamıştı ve sonrasında Retro hareketiyle beraber artık balık burcuna kadar geriledi ve Mayıs öncesi özellikle Nisan ayı civarında yaşamış olduğumuz gündemler tekrar karşımıza çıkıyor. Burada kendinizle alakalı e, hangi şansları kaçırmış olabilirsiniz, hangi fırsatları görmezden gelmiş veya ertelemiş, ötelemiş olabilirsiniz. Şöyle bir Nisan ayına geri dönüş yapın ve ikinci bir şans elde ettiğinizi e, unutmadan yıl sonuna kadar ki süreci değerlendirmeye çalışın derim sevgili balık burçlarım. Evet, 27 Ekim'de aynı zamanda Merkür, Plüto karemiz var. Terazi ve Oğlak hattında meydana gelecek bu kare görünüm. Burada tabi hepimizin iletişim konusunda biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Çok keskin cümleler, sert kelimeler, manipülatif kararlar aktif olabilir. Bunu özellikle mali konularda yaşayabilirsiniz sevgili balık burçlarım. Kariyer gelirleri ve ödeme bütçe dengesi ile alakalı. Çok net ve keskin kararlar vermek zorunda değilseniz, hemen bir ortaklığa başlamak zorunda değilsiniz, bu konularda kendinizi çok fazla sıkmayın derim. 29 Ekim'de Merkür de Akrep Burcu'na geçiyor, biraz kendinize zaman ayırıyorsunuz, eğitimlerinize, okumalarınıza zaman yaratmaya çalışıyorsunuz ve akabinde 30 Ekim tarihinde Mars'ın retro hareketi başlıyor. Mars Retrosu ile beraber bir içe kapanış sürecini başlatıyor olacağız. Mars 25 derece ikizler burcunda sizin dördüncü evinizde etkili olacak. Burada özellikle aile, yuva, ev içerisindeki aksiyon, değişim, dönüşümlerden, evet o yoğunluktan biraz bunalmış olabilirsiniz. Şimdi bir içe dönüş süreci. Özellikle ev alma, taşınma, ailevi gündemlerle alakalı inisiyatif kullanma gibi Konular varsa bekletin veya yavaş yavaş irdeleyin. Eskisi kadar hızlı aksiyonlar alamayabilirsiniz. Burada bir içe dönüş süreci var. Geçmişinizle barışmanız, geçmişinizi şifalandırmanız, ailenizle problemleriniz varsa bunların üzerine kafa yorup düşünmeniz için uzun bir süreç olacaktır. Özellikle yılbaşına başına ki süreci bu bağlamda değerlendirebilirsiniz sevgili balık burçlarım. Evet, Ekim ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım keyifli, huzurlu bir ay olur sizler için. Kanala abone olan, videoyu beğenen, yorum bırakan, paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Yine danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikus ve opikushastroloje.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.